Sen de onun aşkı baş tacı bende acı Dur bir dakika daha bekle zaten her şey aynı Hiçbir şeyin değişmediği tek bir yerde kaldım Ve bunca derdim tek bir bedene söyle nasıl sığdı Çünkü duygularım belki fazlasıyla sığdım. Gelip darma duman ettin nasıl böyle çığsın Lan en ölümcül yaraydın ve sol yanıma açıldın Her dumanda kan izleri yollarına saçılsın Kader yolunu çizip bir kez olsun bana gülmedi Hangi mevsim ihanetim hiçbir bahar görmedim Çünkü yanındaki bahar vakti gülümsedi Kışa büründü hayatım ellerimde kar tanesi Gülümsemek neyin nesi bende tanımı yok Elini sol yanına koy bir daha deniz orada yok Hayat böyle keskin işte inanmazsan kadere sor Kader bizden geçmiş artık aynı inanç yok Var bir yolu elbet sanki sendin Çağırsaydın diyordun da sanki geldin Yoktu sanki senden başka sanki derdim Ben gençliğin en güzel bir yerinde sana kalbi verdim bir krizle süslenmiş kalbimdeki ataklar ben de o an bir çığlıkla kalktım yataktan çatık kaşlarım alınma umut yok mu yarından yatıp batmışız bataklar gönlünün bağrından yazın ortasındaydım gittiğin gün üşürken bulutlar ağlıyordu sen başkasıyla gülüşürken ne biraz erken ne de biraz geçti üstümden iki bağır bir kış bir yaz geçti şimdi biraz bağırmalı tam evinin önünde Ayaklarım bitirdi buraya bilmiyordum yönüm ne Tanıyana kadar seni bilmiyordum ölüm ne Oldu artık tek isteğim birlikte gömülmek.